Kara kaşı soğuk şubatta yine geldi beklediğim an ne güzel güneş şubatta yüreğimde artsın iman birer hafta raya düşecek havaya suya toprağa kimi belki hala üşüyecek hele bağda tarlada da da elementlerin içinden nane bu cemre derdi doğda İçinden doğa böyle emrederdi Kara kış soğuk Şubat'ta yine geldi bekledi ma. Ne güzel güneş Şubat'tan yüreğimde artsın iman Ateşin çoğalmasıyla ısınır hemen doğada Acında açmasıyla kuş uçar hep sonda sağda ne büyük bir intihaz bu yeniden hayat bulurken Baharın içinde yaz bu ateşin yanında olurken Karakışı soğuk Şubat'ta yine geldi beklediğim a, Ne güzel güneş Şubat'ta yüreğinde artsın iman Ama karşılaştırılmaz bu ateş içimdekiyle Tutel ve durmaz kedi gözünün ne hazineler ne hatta malı mülküle Süleyman gelip istese hayatta veremem mi dildi piman Karakışı soğuk şubatta yine geldi beklediğim an ah. ne güzel güneş şubatta yüreğimde